ama sen sağ tarafa al, ben bu tarafa diyeyim. Ben Sen sol tarafa al, ben sağ tarafa oluyor Onur, çünkü bomba var. Bir kişi atlıyor. Yoktan bir takım atlıyor. İki takım var. Bir tane solo takım var bir tane üçlü mü? Yo iki tane de su. Su kat var. A bu evde adam. Onur bu evde. Üç katta. Arkadaşlar arkadaşlar. Nereden oldu şu adam? Öldü, öldü. Görebiliyor mu? Evet gördüm. Nerede? M mavi var ya mavi iki tane mavi çatılı gözüküyor incecik arkadan adam geldi gördüm bayıldı bir tanda var bak bu evde o mavi bir tanda adam var orada. Masiyom ben o evi. Tamam arkasındaki mavi adam var. O adam var burada. Tamam sana doğru gel. Geldi. 275 duydun Ben o tarafa doğru gidelim. Nerede? Eee kulesi var önümdeki gözcük. Bu. Bayıldı. katkım yaptım Bırak. bir şey çıktı mı? yok arkamız düştü mü? düştü atarım ben de gireneyi oturtturdum mu? oturtturdum evet. ama düşer mi? Tek şuradan aldın vallaha Onur onur Çok Adam var Aaa bu, bu evin çatısında Bu evin çatısında Onur Ağzına sıçtım onunla Helal куда зач там, а там. Aa sağ kaçtı. Toki'de adam var. Evet, senin o gittiğin ada evde adam var. Sen alta hed olur. Çıkar da mı o? Aşağı atla sen bırak. Birim sim oldu. Yer orada. Öldü. Oğlum seri seri kaç kişi kaldı? Buraya bırak şu 6'yı. 1 2'yi alamadık he. ha. Ha. Ben yani de sondadır ne olur ya. Yani Müneccim sen sıkıntı yok soldadır. Ha <gülüyor> <gülüyor> şimdi adamın içine atlayayım seni. <gülüyor> Bak. Ben de drop gidiyorum. Aha. Müneccim mi? vallaha müne çirpsin olur bu duracak mısın? Bu indi, lan? sen direk basmadanlara drop geldi onların gidi lan zırrımı patlatalım zıh bırakmadı onları oynayayım mı olur? evlere mi itiler onlar? Yo, bu evet aşağı indiler de buraya gidecekler bir yüksek temel bana deniyor onları onları Öldürme Gel Smokat ödülürsen istersen Zerrım yok şey Konur arkası Öldü adam O işaret ettim sana evimizden şu an uzağız he de kuramayalım önce oradaki öldü öldü arka sıkıyor arka ne kadar arka öldü La, be hediğini sıktım alandan dişti susturucu da buldum son saniyeler aramızdaki asr <gülüyor> parkına baksana iyi sende 13'leşmişsin olur ama ben başlarda, aynen hani... başlarda iyi per, ne iki takım evet. temizledi zaten sen tek başına. Evet, işte başlardaki performans.